Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Zuhal Topalla Sofrada programının bu haftasında 3. günü gelin Züleyha Hanım ile kaynanası Nazende Hanım yarıştı. 9 Aralık Çarşamba günü Fox TV'de ekrana gelen 83. bölümde gelin hanım mutfakta hünerlerini sergiledi. Nazende Hanım da gelinine yardımcı oldu. Zuhal Topal ise havanın güneşli olmasının fırsatını iyi değerlendirdi. Sigana'ya giden Topal, ayrıca Hamsi köyü gezdi. Torun tepen Topal'ın bir hayli eğlenceli bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz. Hataylı olan gelin hanımın yemekleri Trabzonlu kaynanaları biraz şaşırttı. Hayat yemekleri sunan gelin hanımın lezzetleri merak uyandırdı. Dört yıllık evli olan gelin hanım Trabzon'a alıştığını da sergiledi. Hem havalı hem de ideali kaynanan azende hanım ise gelinine çok güveniyordu. 31 yaşındaki Züleyha hanım konuklarına terbiyeli tavuk çorbası hediye etti. Çorba için arpa şehriyelerin pişmediği eleştirisi yapıldı. Çorbadaki yoğurtun az olması da eleştiri konusu yapıldı. Zuhal Topal ise çorbanın mis gibi olduğunu ve çok beğendiğini söyledi. Dolma ve kaytaz böreği servis eden gelin hanım, Börekten geçer not aldı ama dolmayı beğendiremedi. Kaynanaların büyük yemeklerle yapılan yemeklerin yapılışını basite almaları sorun salı bugünkü yayında da kendini gösterdi. Bazı kaynanalar için her yemek basit, her şey çok basit. İzleyiciler ise bu anlarda ekran başında sinir krizi geçirmeye devam etti. Gelin hanımın mevsim salatasının yağı, limonlu eksik bulundu. Salatanın olması da eleştirildi ve pek beğenilmedi. Ana yemek olarak tepsi kebabı sunan gelin hanım olumlu yorumlar bekliyordu. Tadını tuzlu ve ekşi bulan kaynanalar, börekte kullanılan kıymanın bu yemekte de kullanılmasını eleştirdi. Pilavın pirinçleri de pişmediği ve koktuğu için eleştiri aldı. Pirince yapılan eleştiriler üzerine gelin hanım pirincin içine giremeyeceğim için yapacak bir şey yok diye konuştu. Kaynanalar gelin hanımın bu tür çıkışlarını da eleştirdi. Zuhal Topal da ana yemeği pek beğenmediğini ifade etti. Gelin hanım ise yemeklerinin beğenilmemesini anlayamadığını belirtti. Süleyha hanımın kaynanası Nazende hanımın da ana yemeğin iyi olmadığı eleştirisine katıldığını söylemesi izleyicileri de şaşırttı. Ancak Nazende hanım sonra sözlerini değiştirdi ve ana yemeği beğendiğini söyledi. Böyle olunca masada bir atışma yaşandı. Nazende hanımın gelinini yeterince savunmadığı eleştirilerine de uğradı. Gelin hanım kaynanaları Hamsiköy köy sütlacı servis etti. Sütlacı beğeni toplayan gelin hanım mutlu oldu. Ancak mutfakta gözyaşı döken Züleyha hanım yemeklerinin pek beğeni toplamamasına çok üzüldü. Süleyha hanım sinirleri bozulunca puan öncesinde de gözyaşı dökmeye devam etti. Kaynanalar bu durumu puanlamayı etkileme olarak değerlendirdi. Süleyha Hanım'a puanlama yine düşük puanlar verildi. Puanlama şu şekilde oluştu. Emine Hanım 4 puan verdi. Meryem Hanım 3 puan verdi. Gülay Hanım 2 puan verdi. Müdaher Hanım 3 puan verdi.